Herkese merhaba Tolga Özbek ben Son günlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri Borajet Havayolları Bir taraftan Sedat Peker, bir taraftan Sezgin Baran Korkmaz'ın iddiaları ortalıkta dolaşıyor i̇şte Amerika'da açılmış çeşitli mahkemeler var Havayolu kuran eski patronu Yalçın Ayaslan'ın iddiaları var Ve bir sürü konular zaten önemli bir kısmı da yargıya intikal etmiş durumda Bu videomuzda Sizlere ben BoraJet'in kuruluş öyküsünü, işte hangi uçakları aldı, nerelere uçtu, ne yaptı, ne etti, nasıl bir model havacılık modeli kurulmuştu bunu anlatmaya çalışacağım ve aklıma takılan da, modern denen de takılmıştı. Halen takılmaya da devam ediyor. Soru işaretlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Türkiye 2003 yılından itibaren havayolu taşımacılığında çok önemli bir atılım içerisine girmişti. Öncelikli olarak iç hatlarda Türk Hava Yolları'nın tekeli kaldırılmış ve özel şirketlere uçma imkanı sunulmuştu. Bunu biletler üzerinde bazı vergi oranlarının düşürülmesi izlendi ve bu durum Türk Havacılığına adeta bir doping etkisi yaptı. Türk Hava Yolları'ndan sonra o dönem faaliyetlerini gerçekleştiren işte Flyair ilk iç hatta uçan özel hava yolu olduğu Onur Air izledi, Atlas Jet Pazar'a girdi, arkasından Pegasus girdi ve gerçekten böyle iç hatlarda San Express'in de eklenmesiyle birlikte ciddi bir rekabet ve insanlara da çok sayıda uçuş imkanı sunulmaya başlandı. Hatta uçak bileti fiyatları bir yere gittiğiniz zaman otobüs bileti fiyatının böyle bir tık üzerindeydi. Fakat Türkiye'de bu operasyon ağırlıklı olarak işte 180-189 koltuklu Boeing 737 veya Airbus A320 serisi uçaklarla yapılabiliyordu. Bir türlü bu küçük uçaklarla işte 30, 40, 50, 60 koltuklu bölgesel uçaklar Türkiye pazarını tam anlamıyla çalışamıyordu. Bu anlamda şöyle bir parantez açmak isterim. Küçük bir uçak kullanımı, pervaneli veya jet, koltuk başına maliyetleri düşüren bir uygulama değil. Örneğin siz bu uçaklarla diyelim ki sizin ana üssünüz Ankara, işte Bursa'dan, Balıkesir'den yolcu talebinin düşük olduğu yerlerden işte Sivas'tan, Trabzon'dan ana merkezleri bu uçaklarla yolcu toplayabilirsiniz ve aynı zamanda da normalde işte iç hat merkezleri nedir Türkiye'de? İstanbul'da o dönemki Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen daha sonra karşıda kuruldu. Ankara, İzmir gibi noktaların dışında örneğin Trabzon'dan Diyarbakır'a bu tür ufak uçaklarla veya diyelim ki Kayseri'den Van'a bu tür uç, ufak uçaklarla uçma imkanınıza sahip olabilirdiniz. Çünkü bu uçaklar koltuk kapasitesinin düşük olması nedeniyle doldurmaya daha müsait uçaklardır. Benim de uzun yıllardır aklımda neden bir girişim bölgesel uçak kullanmıyor Türkiye'de diye düşünürken 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk bilim insanı ve iş adamı Yalçın Ayaslı bir projeye başlayacağını duymaya başladık. Yalçın Ayaslı, ODTÜ mezunu daha sonra bir dönem akademisyenlik yapıyor, arkasından Amerika'ya gidiyor, eğitimini tamamlıyor, tekrar Amerika'ya dönüyor. Ve özellikle çeşitli savunma, havacılık konularında bazı teknolojiler geliştirip bir teknoloji şirketi kuruyor ve çok ciddi de paralar kazanıyor bu teknolojiler sayesinde. Bizim duyduğumuz Yalçın Ayaslı'nın önce bir özel jet alarak arkasından da bir bölgesel hava yolu kuracak konusunda adımlar atacağıydı. Bu adımın ilki şu an o Sezgin, Baran, Korkmaz'ın çok böyle gündeme gelen Global Express tipi işletiyle atıldı. Hatta o dönem şu an kendisi FETÖ'den firari olan Faruk Bayındır'la birlikte bir şirket kuruldu. Orhan Eğir adı verildi. Bu ilk havacılığa adım açıydı Yalçın Ayaslı'nın arkasından da Borajet kuruldu. Ve Borajet 2010 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden e, lisans alarak uçuşlarına resmen başladı. Havayolunun o zamanlardaki ilk kullandığı uçak tipi ATR-72 idi. 3 adet uçak filoya katıldı. Daha sonra tarifeli uçak havayolu şirketinin minimum 5 uçak olma kuralı getirildiği için 2 uçak da alınarak filo 5'e yükseltildi. Havayolu işte o dönem Tokat gibi uçulmayan kısa pistlere sahip, yolcu kapasitesi düşük mesela Zonguldak, mesela Bursa Yenişehir gibi noktalara İstanbul ve farklı havalimanlarından uçmaya başladı. Ama tabii ki uçak sayısının az olması nedeniyle seferlerde bazı aksamalar yaşanıyordu veya yolcu olmayan uçuşlar çok sık iptal edilmeye başlamıştı. Normalde Avrupa'ya veya Amerika'ya baktığımız zaman bu tür bölgesel uçaklar büyük bir havayolu şirketinin alt yapısını oluştururlar. İşte minimum 20-30-40-50 uçakla yoğun bir şekilde uçarlar. Örneğin işte sabah ve akşam seferleri yoğundur. Büyük Boeing'lerle Airbus'larla bu uçuşlar yapılır. İşte günün ara saatleri bu ufak uçaklar uçar. Biraz önce anlattığım gibi ara noktalardan yolcu kapasitesi az yerlerden yolcular bu uçaklarla toplanır. ama Türkiye'de tam olarak bu plan tam olarak uygulayamamıştı. Bir taraftan da tabii Türk insanı henüz daha turbo pervanli pervaneli uçaktan ne yazık ki ürküyordu. İşte ben uçtum, müjetle uçarım gibi. Gerçekten hani uçak hepsi emniyetli, bir sıkıntısı yok. Hatta ATR'lerde uçuş emniyet oranları açısından gayet de yüksek uçaklardı ama bir türlü Türk yolcu bu uçakları sevememişti. İlerleyen yıllarda bazı yönetim değişikliği oldu Borajet'te ve daha sonra Borajet elindeki ATR 72 tipi uçakları envanterinden çıkardı. Yerine Brezilya'da tasarlanmış Embraer 190 ve 195 serisi jet motorlu uçakları almaya başladı. Bu uçaklar ikinci el, çeşitli finansal kuruluşlardan kiralanmıştı ve burada tekrar böyle bir operasyonla bir hareketlenme oldu. Hatta bir dönem Türk Hava Yolları'nın alt markası. Anadolu Jet'te de bir anlaşma yapılıp e, koltuk kapasitesi onlara da sunuldu. Bazı uçaklar kiralandı ama böyle bir türlü Borajet istenilen duruma gelememiş ki ki o yıllar gerçekten hani Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğü, alım gücünün iyi olduğu ve bölgesel havacılık şirketlerine yolcu bulunabilecek yıllarda. Yavaş yavaş 2016 yılına doğru gelirken Borajet bir atılım yaparak o zamanki İstanbul'da yapılan İstanbul Air Show'da Embraer şirketiyle 30 adet E-2 serisi yeni nesil bölgesel uçak almak üzere anlaşma yaptı. Şimdi tabi buralara bakarken çok fazla yolcu yok. Şirket zarar ediyor. E doğru dürüst bir tarife yapısı yok ama böyle bir 30 uçakla bir büyüme var. Ve bu büyümede de şirketin ana hedeflerinden birinin Açılacak İstanbul Havalimanı'nı ana merkez olarak kullanılacağı ve burada inanılmaz bir potansiyel olduğu yolunda de bir taraftan böyle bir medyaya yapılan pompalamalar vardı. Sonra tabi bunun niye yapıldığını anlamış olduk. Çünkü şirket e, satış için müşteri arıyordu ve bu tür yeni hareketlerle, adımlarla şirketin değerini yükseltilmesi planlanıyordu. Bir süre sonra o aranan büyük yatırımcının Sezgin Baran Korkmaz olduğu ortaya çıktı ve SBK Holding... 30 Aralık 2016 tarihinde Bora Jet'i aldığını açıkladı ve ödenen miktar 260 milyon dolar gibi çok ciddi bir miktarda. Şimdi o günlerde böyle Bora Jet'in içine baktığınız zaman Bora Jet'in envanterinde 13 uçak gözüküyor. Embraer 190 ve 195 serisi ancak bu uçağın bu filonun 6 veya 7 uçağının uçamadığı, yedek parça beklediği veya o uçaklardan sökülen parçaların diğer uçaklara takıldığı gibi bir durum söz konusuydu. Daha sonra konu Sezgin Baran Korkmaz tarafından yargıya taşınacak ve Yalçın Ayaslı şirketin içini boşalttığı ve öngörülemeyen çeşitli büyük borçlar olduğu ifade edilecekti. Tabi şimdi o yıllarda Sezgin Baran Korkmaz büyük bir medya şeyi içerisinde pohpohlanması işte Bodrum sahillerinde lahmacun dağıtıyor. Kasımpaşa pazarının tümünü satın alıyor fakirlere bedava veriş ettiriliyor gibi böyle bir PR çalışmaları içerisinde. Bir taraftan da Sezgin Baran'la yapılan röportajlarda kendisinin Bu tür zora düşmüş şirketleri alarak çok iyi yöneterek ayağa kaldırıp tekrar sattığı yönünde bazı şeyler ifade ediyordu. Sonra tabi gerçekler ortaya çıkacaktı. Amerika'da dolaşan ciddi bir paranın aklanması için o para Türkiye geliyor. Çeşitli şirketler alınıyor. Daha sonra böyle bir paranın aklanması veya çevrilmesi gibi durumların ortaya çıktığı. E, görülecekti. Sezgin Baran Korkmaz bir süre sonra işte seferler aksıyor bir türlü yapılamıyor. Nisan 2017'de havayolunun seferlerini durdurdu. Tekrar reorganize olacağı ve uçuşlara yeniden başlayacağı iddiasıyla e, Bora resmen uçuşlarını resmi olarak durdurmuş oldu. Ama e, birçok havayolu gibi borajet bir daha gökyüzüne dönemedi. İşte hala oradan alacaklarını bekleyen birçok çalışan var. Tazminatını alamamış durumda. Bu konularla ilgili dava açılmış durumda. Ve en son 2019 yılında da Türkiye'deki Ticaret Hukuk Mahkemelerinin aldığı Boracet ile ilgili bir iflas kararı var. Şimdi tabi ben havacılık açısından inceledim. Bir sürü açılan davalar var, sorunlar var. Bir sürü yaşanan problemler var bunlarla ilgili ama Türkiye'nin hala... Şu an belki satın alma paritesi çok düştüğü için şu an pek bir şey olmayabilir bunun ama ben hala Türkiye'nin iyi bir bölgesel planlamayla ciddi bir bölgesel havacılık potansiyeli olduğuna hala inanıyorum. Ama bunu yanlış kurulmuş yapılar değil. Bu konuda örneğin Türk Hava Yolları öncü olabilir veya Pegasus öncü olabilir. Böyle bir büyük bir taşıyıcının altına. Bölgesel uçak filosu kurulabilir. Yeni nesil çok daha ekonomik operasyon maliyetlerine sahip ve Türkiye'de çapraz uçuşlar canlandırılarak bir yolcu potansiyeline olacağına ben her zaman inanıyorum. Çapraz uçuş demek bir ülke açısından çok önemli ekonomik olarak daha hızlı gelişme ifade ediyor. Yani elinizde bir imkan olduğu zaman örneğin Trabzon'dan Diyarbakır'a gidiyorsunuz veya işte Kayseri'den Antalya'ya uçuyorsunuz. Bu tür çapraz uçuşlar o ülkedeki ekonominin gelişmesine de önemli katkı farklı şehirlerin ürünleri kargoyla gidebiliyor yolcu olarak oralara gidip Ticaret yapabiliyorsunuz veya öğrenciler oralara gidip işte evleri arasında gidip gelebiliyorlar gibi gibi çok fazla imkan sunuyor Bunlar uzun vadede yapılabilir ölçüde yani havayolu zarar etmiyorsa uçabiliyorsa tutabiliyorsa gerçekten ekonomik olarak çok ciddi katme değere sahip çok önemli avantajlar. Ben bu açıdan Borajet'in çok talihsiz bir girişim olduğunu ve açıkçası hani kar etmek amacıyla mı kuruldu? Başka bir amaçla mı kuruldu? İşte satarken bunu SBK Holding niye aldı? Hala bu soruların cevaplarını vermekte güçlülük çekiyorum. Zaten açılan davalarda olayların farklı farklı yere gittiğini ifade ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde buralardan neler çıkacak? Bunları da takip edeceğiz. Bugün konumuz sivil havacılıktı. Çok gündemde olan Bora Jet'i havacılık açısından yapısını size anlatmaya çalıştım. Ee, tabii ki bunlarla ilgili zaten birçok iddiayı, gelişmeleri de zaten haberlerden takip ediyorsunuz. Lütfen havacılık ve savunma konusundaki detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri için sitemizi takip etmeyi unutmayın. Bana elektronik posta üzerinden ulaşabilirsiniz. info mailim. Ayrıca da Sosyal medyada üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.